3 sarı, 2 kırmızı, 2 yeşil ve 1 mavi bilyenin olduğu bir çantadan bir tane sarı bilye çekme olasılığının kaç olduğunu bulunuz. Vay be, güzel. Şimdi biraz bu çanta hakkında düşünelim. Çantayı nereden aldık, kaça aldık, neyse şaka. Çantanın içinde 3 adet sarı bilye var. Bunları çizelim. Çantamızda 1 2 3 tane sarı bilye var. Bunun dışında, çantada iki tane de kırmızı bilye var. Hepsinin karışık durduğunu farz ediyoruz tabi ki. Çantada iki tane de yeşil bilyemiz var. 1, 2 yeşil bilye. Son olarak, bir tane de mavi bilye var. Bir tane de mavi nazar boncuğu yok, mavi bilye. Bizden de bir tane sarı bilye çekme olasılığını bulmamızı istiyorlar. Pekala, evet, bir tane sarı bilye çekme olasılığı nedir? Olasılığı ifade etme şekli, basit bir şekilde anlatmam gerekirse, senin istediğin rengi, çekme şansının, diğer her şeyi çekme şansınla olan ilişkisidir. Ya da başka bir şekilde düşünürsek, olasılık, istediğimiz sonucun, yani sarı bilye çekmenin tüm sonuçlara ve olasılıklara bölümüdür. O zaman kaç farklı yolda, yani kaç farklı olayla bir bilyeyi seçebilirsiniz? Yani, seçtiğiniz bilyelerin kaç tanesi sarı olabilir? 3 ee, tane bilye var. Yani, sarı olarak seçebileceğiniz 3 tane bilye var. Nedir? 2, 3, burada. Bu durumda, tüm bilyelerin çekilme olasılıklarının aynı şanslı olduğunu, yani hile olmadığını varsayıyoruz. Tüm bilyeler karışmış bir şekilde çantanın içinde duruyorlar. O zaman, seçebileceğiniz, yani istediğiniz olayla seçebileceğiniz 3 bilye vardır. Peki, toplamda kaç bilyemiz var? Toplamda seçebileceğimiz tam olarak 8 bilye var. Evet, 8 bilyeden herhangi birini de seçebilirsiniz, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane bilyemiz var. Sarı bir tane bilye seçme olasılığımız 8 tanenin 3'ü. Yani 3 bölü 8. O zaman da sarı bir bilye seçmek için 3 bölü 8 şansımız var. Şimdi sadece düşünelim, anladığınızdan iyice emin olmak istiyorum. Bunlar sadece sonuçların rakamı. Toplamda sadece 8 ayrı bilye seçme imkanınız var. Ve bunlardan sadece 3 tanesi bizim istediğimiz durumu sağlayabilir. Yani sarı bilyeyi seçme durumu. Yani bunlardan 3 tanesi sarı bilye olabilir.